bugün 27 Haziran 2021 Pazar Güneş günündeyiz kova burcundaki ay güne sosyal ve sabit enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay Aslan burcundaki Mars'ta karşı açı yapacak güne biraz huzursuz ve sabırsız enerjiler altında başlayabiliriz içgüdüsel ve tepkisel davranmak istenmeyen sonuçların neden olabileceğinden daha kontrollü olmaya çalışalım Kaza ve sakarlık risklerine karşı da dikkatli olmak gerekebilir. Kişisel girişimler ve inisiyatif almada cesaretimiz artabilir. Ancak gereksiz saldırgan tutumlar da takınabiliriz. Bugün Venüs Yengeç Burcundan ayrılarak Aslan Burcuna geçecek. 21 Temmuz'a kadar Aslan Burcunda ilerleyecek olan Venüs, aşk, romantizm, eğlence, organizasyonlar, sanat ve çocuklarla ilgili konularda şans ve mutlulukları arttırabilir. Öğle saatlerinde kova burcundaki ay Satürn'e kavuşarak boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak. Yaratıcı enerjilerle orijinal fikirler üretebilir, farklı konularla ilgilenebiliriz. Bilim, teknoloji, uzay, astronomi gibi kavramlar ön plana çıkabilir. Bağımsızlık ihtiyacının artışı otorite figürleriyle ve kurallarla zıtlaşmaya da sebep olabileceğinden dikkatli olmalıyız. Sabit ve takıntılı düşünceler zihnimizi rahatsız edebilir. Aşırı inat etmeden şartları uyum sağlamaya çalışmalıyız. Akşam ve gece saatlerinde Ay, ikizler burcundaki Merkürle üçgen açı yapacak. Çevremizde olup bir tane daha fazla ilgilenebilir, yeni bilgiler öğrenebiliriz. İletişim ve haber paylaşımları da hızlanabilir. Kova burcundaki Ay, 20. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.